Teknoloji Oku'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün yeni bir karşılaştırma videosuyla karşınızdayız. Hangi telefonları karşılayacağız? Realme'nin geçtiğimiz günlerde ülkemizde de satışa sunduğu 6E modeli ve bu senin emin başında raflardaki yerini alan yine Realme'nin 5E modeli. Neden bu iki telefonu karşılaştırıyoruz? Hemen size söyleyelim arkadaşlar. Çünkü 5E ile 6E'nin çıkış tarihi arasında çok az bir zaman var. 5E'yi... 2019'un sonlarına doğru çıkmıştı. Yani 2019'un Aralık ayı gibi raflardaki yerini almıştı. 6 ise Mart ayında raflardaki yerini aldı. Ülkemize gelişi ise Nisan ayını buldu. Yani iki telefon arasında takribi olarak 4 ay gibi bir süre bulunuyor arkadaşlar. Peki bu 4 ayda ne değişti de Realme 6 6'ı'ya geçmek istedi. Biraz da bunu görmüş olacağız aslında. İki telefon arasında keskin farklılıklar var. Lakin görüntü olarak dış görünüş olarak baktığınız zaman iki telefon birebir aynı arkadaşlar. Yani Realme 5'inin kasasını almış, içeriklerini biraz değiştirmiş ve 6'yı olarak bizlere sunmuş. Gerçekten de tasarım olarak değişen hiçbir şey yok diyebiliriz. Şu anda bakıyorum yani telefonun alt kısmında tabi bunda Type-C var, bunda Micro 2 var. Giriş haricinde değişen hiçbir şey yok. Yan taraftan bakıyorum aynı, diğer taraftan tutuyorum yine aynı. Kısacası tasarım tarafında değişen hiçbir şey yok burada biraz daha Apple'ın stratejisinden gitmiş değil mi diyebiliriz nasıl işte iPhone 6s ile 7 arasında bir fark görmüyorduk burada da aynı şekilde 5 ile 6'ı arasında önemli bir fark görmüyoruz dış görünüşten peki iç iç görünüşe gelince yani iç kısma gelince neler değişiyor bunlardan biraz bahsedelim sizler arkadaşlar bu iki telefon arasındaki en önemli değişiklik ise arkadaşlar kamera ve yonga seti tarafında oldu zaten ekranlar falan aynı yani ekran değeri olsun ekranın PPI piksel derinliği olsun her şey aynı boyutuna kadar ama iş kameraya geldiğinde 5i 12 megapiksellik bir ana kameramız mevcuttu. Bu biraz eleştirilmişti. Çünkü buraya sen 4 tane kamera modülü koyuyorsun ve bunlara 12 megapiksellik bir kamera öncülük ediyor. Bu biraz eleştiriliyordu. Realme ne yaptı? Bu yapıcı eleştirileri aldı ve 6i modelinde 12 megapiksellik. Kameranın yerine 48 megapiksellik bir ana kamera yerleştirdi. Bu kameraya eşlik eden Diğerli kameralar ise yine aynı. Yani 8 megapiksellik ultra geniş açı kamerası, 2 megapiksellik makro kamera ve 2 megapiksellik de derinlik kamerası yer alıyor arkadaşlar. 5i'de de bu aynıydı. 8 megapiksellik ultra geniş açı kamerası, 2 megapiksellik makro ve 2 megapiksellik de derinlik kamerası vardı. Yani şu 48 megapiksellik ana kamera haricinde geri kalan ana kamera bileşenleri aynı diyebiliriz. Zaten biz bunlarla bazı fotoğraflar çektik. Onları da sizlerle yine paylaşacağız. Böylece iki kameranın nasıl bir fark ettiğini kendi gözlerinizde de görmüş olacaksınız. Evet arkadaşlar şimdi iki telefon arasındaki performans değişimlerine biraz odaklanalım. Bakalım iki telefon PUBG oyununu nasıl açıyor? Beraber bir noşah eti olalım. Çünkü bunda yani 5 ile Qualcomm tabanlı bir işlemci bulunurken 6i'de ise Mediatek tarafına geçildi. Bakalım bu Qualcomm Mediatek değişimi telefona nasıl yansımış? Beraber görelim. Evet arkadaşlar şimdi 5i ile 6i'yi performans açısından karşı karşıya getireceğiz. Fakat öncesinde size birkaç ufak bilgi vermek istiyorum. Dediğim gibi tasarım açısından iki telefonda fark eden hiçbir tarafı yok. Yani kullanılan malzemeye kadar tutun da şu ekrana kadar, ekranın çözünürlüğüne hatta piksel derinliğine kadar her şey aynı arkadaşlar. Arayüzler farklı sadece Realme 6 modelinde kendi arayüzü. Realme UI kullandı. Android 10 tabanlı bir arayüz bu. 5G'de ise ColorOS 6 var arkadaşlar. Android 9 işletim sistemi mevcut. Yani Tabi yine baktığınız zaman iki arayüz arasında böyle çok uçuk farklar yok. Simgeler falan değişmiş ama Oppo bir telefon kullandıysanız daha önce Realme bir telefon kullanırsınız, Realme arayüzüne de rahatlıkla araşabiliyorsunuz. Zaten bilindiği üzere Oppo, Realme, OnePlus gibi markalar aynı holdingin çatısı altında. Dolayısıyla bunlara kardeş markalarda dememiz mümkün. Performans testine geçmeden önce şu bilgiyi sizlerle paylaşalım. Bu iki telefondaki farklı yong setleri kullanıldı. Yani... 5'i de Qualcomm yonga seti kullanılırken 6'i de ise Mediatek bir yonga setine geçildi. Realme 5'i modelde Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 665'i kullanmıştı. Bu 11 nanominimlik bir yonga setiydi. 6'i modelinde ise Mediatek tarafına geçildi ve Mediatek imzası taşıyan bir yonga seti olan Helio G80 kullanıldı. Bu yonga seti de ise 12 nanominimlik bir üretim süreci söz konusu. GPU tarafına baktığımızda ise MediaTek'in Mali G52 MC2'den güç aldığını, Qualcomm'un ise Adreno 610'dan güç aldığını görüyoruz. Bakalım bu 210'ga seti telefonların açılma tarafında nasıl bir performans düşünü sağlıyor. Bunları sizlerle paylaşacağız. İki telefonda kapatıyorum öncelikle ve aynı anda açacağım. Bakalım hangi telefon daha hızlı açılacak? Hangi telefon daha ağır kalacak? Bunu beraber göreceğiz. Şimdi iki telefonda da power tuşuna basıyorum. Evet bastım. Şu anda ikisi de açılıyor arkadaşlar. Bu 5i bu 6yı bir kez daha dipnot olarak sizlere hatırlatayım. Evet arayüzler geçiş yapıldı. Eşi biraz daha hızlı gibi görünüyor. Evet 5'i açıldı. Yani Qualcomm Yonga Set'i takılı olan 5'i Mediatek Yonga Set'i bulunan den hali önce açıldı görüldüğü üzere. Tabu bu pek çok etkene bağlı arkadaşlar. Ara yüzden tutun da işletim sistemine kadar, SSD'ye kadar hatta kullanılan SSD'nin kalitesini, daha doğrusu dahili depolamanın kalitesine kadar pek çok etken söz konusu. Bunu da size dipnot olarak belirteyim. Şimdi birkaç tane uygulama açma deneyelim. En azından bakalım uygulama açma hususunda. Bir farklılık var mı, onu gözler önüne sermiş olalım. Örneğin arkadaşlar, şu Gmail uygulamalarına tıklayalım. Aynı anda açıldığını söyleyebiliriz. Burada ayarlara basalım. Aynı anda geliyor. Bunlarda çok büyük bir gecikme söz konusu değil. E, Chrome'dan iki telefonda da bir tarayıcı açalım. Bakalım ne olacak. Şimdi ikisini de YouTube'dan bir açalım şöyle YouTube'u. Aynı anda açıldılar. Şunu açalım. Evet şarkılar aynı anda açıldı yine. Bir fark yok. Tabii biz şimdi asıl farkı nerede göreceğiz? PUBG'yi açarken göreceğiz. Şimdi kapatalım şöyle. Şu uygulamaları falan da kapatalım. Bundan da kapatalım ve iki telefondan da PUBG'yi açalım. Evet arkadaşlar şimdi geldik en canlıca noktaya. Hem 5i'den hem 6i'den aynı anda PUBG'ye gireceğiz. Bakalım hangisi daha hızlı açacak bu arada. Şu 5i'yi belirtelim. Bu da 6i kasa olarak aynı oldukları için karıştırma ihtimaliniz mevcut. 5 de Qualcomm tarafından geliştirilen bir yonga seti. 6i'de ise Mediatek tarafından geliştirilen bir orta segment yonga seti bulunuyor. Ve aynı anda iki telefondan da PUBG'nin logosuna tıkladım. Bakalım. Nasıl bir açılış süreciyle karşılaşacağız. Ve bundan sonra ölçeceğiz. Bakalım biraz oynadık ya 10 dakika falan. Bu 10 dakikalık süreçte bakalım telefonlarımızdaki ısınma ne olmuş. Bunu da beraber göreceğiz arkadaşlar. Evet şu anda 6'yı 1-2 adım önde sanıyorum. Zaten ben montajda buna sayaçta koyacağım. Sayaçta hangi telefonun kaç saniye önce açıldığını göreceksiniz. Yüklem ekranına geçtik size şu anda. Evet 6'yı açıldı 5'yi de ondan. Biraz daha sonra açıldı. Yani 6 inin bu tarafa baktığımızda daha performanslı bir açılış sergilediğini görüyoruz. Sıcaklıklara bakalım arkadaşlar. Bu biraz oynama derecesinde sıcaklıklar ne oldu? Görüyorsunuz aynı ikisi de 32'lere çıkmış durumda. Normalde 20'lerdeydi. Evet 33 33.3. 34 dereceyi gördük. 5'i de az önce... Genel itibariyle ortalama olarak 33 derecelik bir sıcaklık çıkıyor karşımıza. Yani performans bazında baktığımız zaman arkadaşlar iki telefon arasında aman aman bir performans farkı ben görmedim açıkçası. Dolayısıyla şöyle başla diyelim iki oynadı hatta. Bakalım nasıl bir ayarda başlatacak oyunları. Bunları da beraber görmüş olalım. Biliyorsunuz PUBG normalde kendi hemen bir ayar yapıyor. Bunları da size gösterelim. Bakalım hangi telefonu daha iyi gördü hangi telefonu nasıl ayar yaptı. Evet oyuna girdi. 5 ile Girdik oyuna. Bakalım ayarlarımıza 5 ile Nasıl bir ayar. Var. Grafiklere girelim. Evet. 5 de arkadaşlar akıcı. Yani grafikleri en düşüğe almış diyebiliriz. Kara ise ortada stil, klasik, düzgünleştirme, kapalı, parlattık. Az da grafikler bu otomatik ayarlama arkadaşlar zaten sürekli ayarlamak için. Bakalım. Evet, bir de 6Y'ye -E bakalım. 6Y'de nasıl bir ayarlama söz konusu? Evet, 6Y grafiklere gelelim. Evet, 6Y'de göründüğü üzere kare hızı yüksek, oyun HD'de normalde bunlar kapalı ve görünümde gerçekçide. Yani burada 6 in'in 5 oranla biraz daha performansı olduğunu söylemek mümkün. Yani burada Mediatek yonga seti kullanılmış diye bir hani öngörüye kapılmayın arkadaşlar. Görüldüğü üzere iki telefonda da benzer yonga setleri benzer sistemler kullanılmasa bile burada Mediatek yonga setinin bir adım önde olduğunu görüyoruz. Hani çok ısınır, çok güç tüketir gibi bir düşünceye Sahip olmayın. Baktığım zaman çünkü öyle bir şey söz konusu değil. Ayrıyeten Mediatek Yonga seti burada Qualcomm 600 serisinden daha başarılı bir performans sergilemiş durumda. Önümüzdeki günlerde arkadaşlar 6 farklı telefonlarla da karşılaştıracağız. Bakalım 6E'yi gerçekten fiyatının hakkına veren bir telefon mu? Daha net bir şekilde görmüş olacağız. Başka bir karşılaştırma videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu incelememizde sizlerle Realme'nin ardı ardına satışa sunduğu 5i ve 6i modelini karşılaştırmak istedik. Arada öyle uçuk bir fiyat farkı olmadığını da tekrardan hatırlatalım. Yani internete girdiğiniz zaman işte 300-400 lira gibi bir fiyat farkı oynuyor arada. Tabii bu makasın biraz daha açılması mümkün. Niye diyeceksiniz? Çünkü 5i için sürekli kampanyalar düzenleniyor. En son bazı e-ticaret sitelerinde bir kampanya trendi başlamıştı ve 1400 liraya satılıyordu. Dolayısıyla bu tarz kampanyalara yeniden denk gelebilirsiniz. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmuyorsunuz arkadaşlar. Başka bir incelemede görüşmek üzere. Hoşçakalın.